Herkese merhaba. Godzilla vs. Kong sanırım benim kritiğini yapabileceğim filmlerden değil. Yani bunu şunun için diyorum. Filmin seyirciler tarafından nasıl karşılandığını, beğenilip beğenilmediğini izliyorum iki gündür. Yani kritikler, YouTube videoları falan izliyorum. Çoğu izleyicinin beğendiğini ama onların da filmin son derece kötü yazılmış olduğunu kabul ettiklerini görüyorum. Peki bir film kötü yazılmışsa o zaman niye beğenilir? Çünkü filmden beklenti bu değilmiş. Yani bu filmden Tutarlı bir senaryo, derin karakterler, güzel diyaloglar, kaliteli oyunculuklar ya da hiç olmazsa baştan sona akan mantıklı bir hikaye beklenmiyormuş. Bu film küçük bir çocuğun elindeki oyuncakları pat pat birbirlerine vurup oynamasının 200 milyon dolarla yapılmış hali. Küçükken böyle bir oyun oynarken derin bir hikaye eklemiyorduk bu oyuna. Bu filme de eklenmemiş ve bu kadarı da çoğu seyirci için yeterli olmuş. Yani hikayenin çok önemli olmadığı, sadece aksiyonla seyircinin tavlandığı filmlerden benim ne sevdiklerim var. Örnek John Wick. Onun da çok deri bir hikayesi yok ama biraz daha yetişkin bir aksiyonu olduğunu iddia edebilirim. Aksi fikirde olanlar da var ve bu yüzden John Wick filmlerini sevmeyen insanlar da çok. Sanırım Godzilla için yer değiştirmişiz gibi hissediyorum. Bu sefer de ben bu filmin aksiyonuna tavlamıyorum. Çünkü iki tane canavarın birbirine sürekli Roar Roar diye bağırıp yumruk atmalarından bir aksiyon hissi alamıyorum. Ve arada insan hikayeleri de neredeyse cidden o küçük çocuğun yazabileceği kadar olgunlukta olunca filmden çok fazla bir şey alamadım. Ve hatta ancak iki oturuşta filmi bitirebildim. Yalnız bu film için iyi bir şey. Çünkü bir öncekini King of Monsters'ı onu yarım bırakmıştım. Yani artık yeter bu işkence deyip devam edememiştim. Skull Island ve Godzilla Biraz daha yetişkinimsi hikayeleri sayesinde en azından sonlarına kadar seyrettiğim filmler olmuştu. Tabii niye bir Godzilla filminden derin bir hikaye bekleyelim? O ayrı mesele. Ya yani 10 yıllardır sürekli komedi sınırlarında dolaşan bir franchise bu. Kürk giysiler içinde insanların maket binalar arasında birbirlerine yumruk attıkları bir film serisi bu. Ama yine de araya sıkıştırılmış insan hikayeleri biraz daha seyirciye tahmin ettirilebilir şekilde yazılabilirdi. Çoğu izleyici bu sahneleri sonrasında gelecek canavar kavgası sahneleri beklentisi sayesinde katlanabilmişler. Ben o canavar kavgasından da çok keyif almadığım için arada filmi kapatmak zorunda bile kaldım. Kısacası eğer filmi henüz seyretmediyseniz ve seyredip seyretmemek konusunda kararsızsanız sizi neyin beklediğini bilin ona göre karar verin. Gerçek bir hikayesi olmayan, diyalog ve karakter yazımına iki günden fazla kafa yorulmamış gibi durulan bütün çekici noktasını bu sefer ne karanlık, ne sis, ne yağmur. yani direkt gün ışığı altında rahatlıkla görünebilir şekilde canavarların birbirleriyle kavga sahneleri. Bunun üstüne kuran ve bunu bekleyen çoğu seyirciyle tavlayan bir film olmuş. Ben her kavga sahnesinde canavarlardan biri bir binayı daha yıktığı zaman aha 5000 kişi daha gitti. Aha 10.000 kişi daha gitti diye ölen insan sayısını dert ettiğimden yani size bu tip insani duyguları dert etmeden filmi seyretmenizi öneriyorum. Yoksa benim gibi yine filmi kötüleyerek yani zevk almadan ayrılacağınızı söyleyebilirim. Bu mini videoda bu kadarcık olsun. Daha uzun eleştirilerimi izlemek ve kanala abone olmak için şu kafayı tıklayabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Yani yorumları elimden geldiğince cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.